Böylece açıklamış oldun. Güzel. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün spektroskopiden bahsedeceğiz. Spektroskopi ne diye sorarsanız bunun cevabını bize biraz koray versin. Çünkü ben spektroskopinin bütün alanlarına hakim değilim. Ben sadece spektroskopinin kendi kullandığım kısımlarına hakimim. Temelde detaylarına gireceğiz. Önce bir çete bakalım. Kimler ya gelmiş? Estağfurullah. Bu arada spektroskopi Kimden çok gelmiş? geniş olduğu için hani bizim de bilmediğimiz alanları var aslında. Ben bak şeyden bahsedecektim demin kaynadı. Bu intronun bir yerinde çayınızı alın tarzında böyle bir şey söyle. Hadi çayınızı alın falan, e, oturun izleyin gibisinden. Ben şöyle hayal etmiyorum ya bizim izleyici, bizim izleyici böyle hani Rob De Shawbury yiyor elinde viski falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuklar da çok iyi falan deyip böyle izliyor gibi düşünüyorum ama sen nasıl ya normalde bu soğuk espriyi 20 dakika sonra yapsan yayını kapatırdım ama <gülüyor> şu an <gülüyor> yayının aslında kapatsak mı yayını burada ne yapsak direkt, <gülüyor> direkt böyle çıkabiliyor muyuz var mı böyle bir şansımız yayını burada <gülüyor> Evet arkadaşlar Koray Kaymaz'ın çok acil bir işi çıktığı için yayına ben devam edeceğim bugün spektroskopiden bahsedeceğiz geri geldi mi? Ne diyecektim merak ediyordum ya. <gülüyor> Abi maç vardı zaten hiç sorun etmezdim biliyor musun da neyse. Ya o değil bizim seyirciyi aslında merak ediyorum mesela bizim seyirci e... ya Oğlum Yasir işte sizin seyirci Yasir mi <gülüyor> ya? <gülüyor> Yasir var sonra şey var işte neydi bu Great One Soldier var. <gülüyor> Artık bunu tahmin edemiyorum ben Great One Soldier deyince <gülüyor> nasıl bir tipleri var hiç yani hiç şey yapamıyorum tahmin edemiyorum tiplerini şey mi yapsak ya ara sıra böyle konuk alsak mı seyirci arasından bilmiyorum. Yani böyle bir şey girsek mi? Neyse. Evet evet şey yapalım. Yayına başlayalım. Çok çok böyle sallamayalım bugün. Direk yayına geçelim. Tamam. Çok spektroskopi fazla Spektroskopi ne diye sormuştun? Evet spektroskopi ne koray kaymaz var. Bize spektroskopiyi böyle çok basit bir şekilde anlat. E evet, çok Türkçesi taş bilim demek de çok bir anlam ifade etmiyor çoğu insan için. Ya yani taş bilim diyorsun. Tayf ne? Mesela daha komik şeyler duydum olacak. ben, daha komiklerini de duydum. Ya spektroskopi aslında e, şöyle demek mümkün, işte edineceğiniz bilgiyi ışık, hatta bazen de ses yoluyla elde etme. Aslında yani en temiz, en kısa bu söylenebilir. Ne demek bu? Ya diyelim ki güneşin atmosferinde ne var diye merak ettiğinde gidip oraya atmosferden işte böyle biraz gaz depolayıp dünyada gelip analiz etmek de var. Ama onun yerine ışık yardımıyla aslında bu çıkarımları yapabiliyorsun. Bilgiyi ondan elde ediyorsun aslında. Kısaca bu denebilir. Tabii bunun bir sürü daha çeşidi var. Zaten anlatacağız. Bir kısmını da anlatmayacağız aslında. E, merak edenler e, daha Şimdi ben her seferinde şey merak ediyorum. Biz böyle her hafta bir yayın yaptıkça şey yapalım. Wikipedia sayfasını açalım. Türkçedeki Wikipedia sayfasını. Sesin yankı mı yapıyor senin yoksa başka bir şey mi açık ya? Tamam şey yaptı. Gelecek binden tipçi hesabını açtım da ses oradan yankı yaptı tekrar. <gülüyor> Onu kapattım şimdi. Tamam, hesabı spektroskopi yazdım, Türkçe yazdım, İngilizceye çevir. Bunun şeyi ne ya? Türkçesi ne diye geçiyor? Spektroskopi diye geçmiyor mu Türkçesi? şey yazacaksın. Yani, spektroskopi diye. Türkçe yazacaksın okuduğun gibi. Tamam, öyle yazdım. Google şeye çevirdi. İngilizcesine çevirdi. Tamam. Şimdi demiş ki spektroskopi en çok tanınan haliyle maddenin özelliklerinin soğurulan ve salınan parçacıklar ışık veya ses aracılığı ile incelenmesidir. Çok böyle kitap ya bu kitap tanımlarını bayılıyorum var ya hani şeyde falan var kalkülüste var ya işte türe falan tanımlanırken öyle küçük bir epsilon sayısı vardır ki bu epsilon öyle küçüktür ki gibisinden anlatır hep epsilon üzerinden... <gülüyor> Bu da öyle bir tanım olmuş. Arkadaşlar kısaca spektroskobinin ben size ne işe yaradığını anlatayım, Bizim ne işimiz yaradığını anlatayım. Elinizde bir şey var, bir malzeme var. Mesela herhangi bir malzeme, Ben şeyden bahsedeyim, klorofil olsun. En basit örnek bu herkesin anladığı genelde. Klorofil dediğimiz malzemeye her geniş yani her her dalga boyunda ışığa sahip olan broad band dediğimiz geniş veya işte direkt beyaz ışık diyebilirsiniz. Bir tane beyaz ışık gönderiyorsunuz. Ne yapıyor biliyor musunuz bu arkadaş sonrasında? Yansıyan ışıklardan bazıları yansıyor. Bazıları malzeme tarafından absorb. Yani ne olacak Koray? Soğuruluyor. Soğuruluyor. Işığın bazısı soğuruluyor bazısı yansıtıyor. Şimdi malzemeler özünde <gülüyor> yansıttıkları renk dışında hepsini soğururlar. Mesela bir cisim yeşil ışık yansıtıyorsa bu yeşil dışındaki tüm beyaz ışığı soğurcu anlamına geliyor. Mesela korayın arkasında yeşil bir duvar var. Bu duvarın yeşil olmasının sebebi yeşil dışında tüm ışığı absorbe ettiğinden ötürü duvarın üstündeki katmanın, boyanın. Peki bu spektroskopu bu kadar basit bir şey değil. Biz bunun detaylarına biraz daha birazdan daha gireceğiz. Nasıl yapıldığını anlatacağız. Bu arada ben bir iki tane böyle slide hazırlamıştım işte göstereceğiz diye. Belki onu da paylaşabilirim ver yayına, ama var, ver, ekranda gel bir şey gelince Ver yayında dursun ya, Ben şey dursun. durayım işte ekranda Öyle oluyor ya Tamam hmm. öyle yapalım peki Şimdi peki evet. spektroskobi ile biz ne yapabiliriz Spektroskobi ile Şimdi bir elektromantik spektrum var Slaytında elektromantik spektrum var mı Aa, Yok da um, Elektromantik mi, mi, spektrum mi, son... Biz bugün şeyi tartışalım Tam spektroskopi'nin tüm detaylarına gidip işte bu Spektroskopi aletleri nedir değil de evde kendi başınıza spektroskobi nasıl yaparsınız? Yani yapamazsınız gerek yok deyip işin içinden çıkacağız. Ama ben size basitçe mesela spektroskobinin kendi kullandığım setaptan, kendi dizdiğim setaptan örneğini vereceğim. Olay ne arkadaş? Elimizde bir malzeme var. Bu malzemeyi bir ışık gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz ışık malzeme tarafından absorbe ediliyor. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Malzemenin yansıttığı ışığa bakarsınız. Şimdi ben malzemeye Böyle 300'den 700 nanometreye kadar geniş bir spektrumda bak. Bir de spektrum kelimesi var onu da birazdan tanımlayalım. 300'den 700'e kadar yani 300 nanometreden işte ultraviyole kısmı. Ultraviyoleden kırmızıya kadar kırmızının biraz yakınına kadar 700'e kadar bir ışık gönderiyorum. 700 nanometre. Bu aralıkta böyle bir sürü fotonlarım var. 300'den 700 nanometreye kadar. Bunu malzemeye gönderiyorum. Malzemeden yansıyan ışığı alıyorum. Bu ışığı bir tane monokromatörüme veya işte bir tane spektrometre dediğimiz alet ona gönderiyorsun ve orada görüyorsun ki 300 yansımış, 400 yansımış, 500 yansımış. 550 nanometre, 560 arasında bir yansıma yok. 600'den, 560'tan sonrası geri yansımış. Malzemenin absorbettiği ettiği kısmı buradan görebilirsin. Buna işte reflectivity, yansıma ...deneyi falan da denilebilir. Artık ne diyorsanız... ...ya bunların şeyi var bir de... ...fizikte disiplinden disipline... ...anlamları, kavramları değişebiliyor. Mesela kuantum optikçilerin... ...biz genelde şeyini anladık. En azından ben, Koray'ın belki... ...atom fiziğindeki... ...şeye, ne ismi Koray... Terminoloji de hakimiyeti vardır ama... ...ben şahsen sadece... ...kendi alanım olan kuantum optikteki... ...terminoloji üzerinden konuşacağım. Mesela şey diyebilirsiniz... Atom fiziğinde özellikle bu ion trap fiziğinde, moleküler fizikte falan şey var ya Koray dalga sayısını tanımlarken santimetre üzeri eksi biriyle tanımlıyorlar ya. Hmm. Dalga sayısı. Dalga sayısı yani. neydi onun ismi? K, santimetre üzere, K ile 1. gösteriliyor. Wave number. Yani dalga A wave sayısı. number diye tanımlıyor. Aslında aynı lacivertin mavisinden bahsediyoruz. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Ama kavramlar farklı. Mesela santimetre üzeri eksi bir, bir santimetrede kaç tane dalga var? Bu atom fizikçilerinin genelde kullandığı bir dalga. Biz ise nanometre, 500 nanometre veya işte elektron volt üzerinden tanımlıyoruz. Elektron volt üzerinden bakıyoruz. işte atıyorum 1.57 elektron volt, 1.30 elektron volt gibi. Bu artık disiplinlerin, yani sub disiplinlerin kendi arasında farklı şeyler yapan sub disiplinlerin farklı terminolojisi. Gördüğünüz gibi şurada bir tane spektrumu görüyorsunuz. Mesela hidrojene bir mordan kırmızıya kadar. Söylediğim gibi 400 300 400'den 700'e kadar bir ışık göndermişler. Hidrojen şu 300 400 arasında bir yerde yani ultraviyole artık mor ışık ultraviyole kısmında bir yerde bir şeyleri absorbe etmiş. Bu kısımdan yansıma yok. Mavinin ortasında bir yeri absorbe etmiş. Şu açık mavi de absorbe etmiş ve kırmızıda bir yerde absorbe etmiş. Unutmayın sağ tarafa gittikçe ne oluyor? Enerji azalıyor. Çünkü frekansta azalmaya başlıyorsun. Dalga boyunda uzamaya başlıyorsun. Sağ tarafa doğru gittikçe. Peki bu absorbe ettikleri ışığa ne oluyor Koray Hocam? Bu absorbe ettikleri ışık e, yok oluyor. <gülüyor> Eğer onu soruyorsan. E, ve elektron e, bulunduğu enerji seviyesinden büyük enerji seviyesine geçiş yapıyor benim burada mesela anlamadığım şeylerden birisi burada çok kaba mı çizmişler acaba? Çünkü hidrojende biz şeyi biliyoruz yani ya bir işte bal serisi vardır tık tık tık gider. Belki burada çok hani skala değişiktir tam bilmiyorum da çok da önemli değil aslında. Ama burada yapılan deneyde hidrojene bir şekilde bütün dalga boylarına ait bütün dalga boylarındaki ışığı İçeren ışık yollandığında yani beyaz ışık. Burada bütün renkler geçerken belli renklerin geçmediği görülüyor. Bu arada ben seni duymuyor muyum? Sen tamam bir şey var. E, aynen mikrofonu kapatmışım. Zaten bu lamba <gülüyor> türlerine baktığın zaman işte hangi lambalar? Argon olabilir belki. Argon geniş bir spektruma sahip. Zenon var. Yani siz düz beyaz ışık deyin. Çok şey yapmayın. Biz laboratuvarda falan beyaz ışık alıyoruz. Yok, bu kadar. Aslında e, argon e, yanlış oldu. Ya. Argon olunca e, mor renkli bir şey oluyor. O, hani argon tabelaları olur ya. Şeyde e, dükkanların İnsan dışında morumsu bir rengi falan olur. White light source. Torlap yazacağım. bakalım Torlap'sini satıyor. Ya direkt beyaz ışık kaynağı alıp geçiyorsun işte ya. Broadband evet. source diyorsun. Geniş. Bizde var. LED source kullanıyoruz biz genelde artık da zaten. Aynen. Bakalım ne var? Şey zaten, floresan da aslında e, yanlış hatırlamıyorsam a, e, görünür ışık da aslında yayın yapmıyor ama o üzerindeki malzeme yüzünden aslında daha sonra onu beyaz ışık olarak e, bize yolluyor. E, ya zaten e, bu adı artık genelde LAD kullanılıyor bizimle var. Aynen tuvalarda. aynen. Şeyler falan var. Eskisi gibi bu eski ışık kaynakları var. işte bu tungsten, xenon falan. Hiç, hiç o ya, kadar karmaşık. O tarz şeyleri yok. Hı, yani onlar zaten eskiden her yerde kullanılmış da mesela optik labına girdiğinde hala şu e, sol altta gösterilen düzenekteki o diffraction grating deneyi var. Bu biz daha önceki yayınlarımızda aslında bir bahsetmiştik grating ne diye. Grating'e ışığı yolladığınızda onun üzerinde girintiler, çıkıntılar var. Işık buna çarptığında e, yansıyor, geri gidiyor ve e, bütün renklerine ayrılıyor. Mesela bir duvara tuttuğunuzda bütün renkleri böyle yan yana dizilmiş olarak görüyorsunuz. Bir nevi ışığı ayırmaya yarıyor renklerini. Öyle düşünebilirsiniz. Burada da öyle bir deney var aslında. E, optik tablarında yaptığımız bir şey bu. E, buradan e, ne olduğunu bilmediğimiz bir ışık kaynağından ışığı yolluyoruz. Burada yine Grating'e geliyor. Grating bunları e, ayırıyor. E, hemen karşıda da bir teleskop var. Buna direkt baktığınızda aslında onun ışığın ayrılmadığı halini görüyorsunuz. Çünkü Grating'e ışık geldikten sonra e, o bir bağıntı vardı. Hatta hatırlarsınız işte e, sinüse bağlı olarak bir yol farkı alıyordunuz da işte o e, şeyler e, girişim desenini görüyorsunuz. E, e, girişim desenini tahmin tamam. edebiliyordunuz Nerede işte şey var. Ya, orderları çingilir. diyorsun. Zero order, aynen aynen. First aynen. Order, order, order işte. meselesi. Bunun işte biraz açı yaptığınızda bu teleskopta ilk bir re renkler görüyorsunuz. Birkaç tane böyle yan yana dizilmiş. E, oradan çok fazla böyle anlaşılmıyor aslında. Ama mesela e, onda biraz zor olduğu için biraz daha teleskobu çeviriyorsunuz. Artık ikinci kademeler geliyor. E, second orderlar. Orada biraz daha o renkler iyice ayrıştığı için uzaysal olarak e, çok net böyle ayırt edebiliyorsunuz. İşte bu, bu dalga boyunda bu, bu dalga boyunda. Zaten o teleskoba baktığınızda da işte hangi açıda olduğunuzu bildiğinizden dolayı o aradaki bağıntıdan dalga boyunu aslında bulabiliyorsunuz. Dalga boyunu bulduğunuz için de oradaki ışık kaynağını tahmin ediyorsunuz zaten ne olduğunu ki deneyin. E, aslında amacı da bu. E, size Optik labında bunu yaptırıyorlar ve raporunuza da yazıyorsunuz. işte bu lamba şu çeşit olabilir falan diye. Öyle güzel bir deney ve o renkler çok çok canlı böyle. Benim çok sevdiğim bir deneydir bu. Ee, aşırı güzel gelir bana. Öyle mi? Biz bir şeyle yapsak ki ya bunu. Tsunami lazerle. Onunla... Bakacağım mı teleskopla? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Emin misin? Onu yapmaya yani? çalışan biri mi vardı yoksa direkt bakmaya mı çalışıyordu sizde? Ya ışık, ışık geliyor mu diye arkadaş <gülüyor> lazer <gülüyor> Işık geliyor mu diye lazerin içine bakılır mı ya? Bunun bunun başka yolları var. Yani 2021 senesindeyiz. Lazerden ışık geliyor mu diye lazerin içine bakmak. Kimse <gülüyor> şey anlamamışsınız. Bir şeyi görebiliyorsanız ya bir şeyden yansıyıp gözünüze geliyordur. Değil mi? Işığın yani temel anlamda dünyada bir şeyleri görmenin mantığı bu. Bir şeyi görebiliyorsan bir yerden yansıyıp gözüne gelmiştir veya doğrudan gözüne geliyordur. Değil mi? İşte doğrudan gözüne öyle çok güzel collimated olmuş. İşte yaklaşık böyle ben diyeyim 1-2 milimetre çapında bir tane bimin ışığın ve çok yüksek şiddette. Yani artık hesaplayayım. Ben şöyle diyeyim size. Artık list sayılarından bu şeyi biliyorsunuz. foton sayısı hesaplamayı. Neydi? N çarpı H frekans. Şeyin power. Oradan n'i bulabilirsin. Frekansını da vereyim. Hadi diyelim ki 780 nanometre. 780 nanometrede Şöyle diyimiştik oraycığım Bir watt'lık bir <gülüyor> power'ınız var. Git oradaki foton sayısını hesapla. Yani o kadar çok foton sayısı geliyor ki. <gülüyor> Arada bir tane lens alsa güzel olurdu yazmış bir hocamız. Doğru. Yani lensle bakması daha güzel olurmuş. Te tecrübeli hocamız galiba. Ya. Yani iyice odaklasın, iyice iyice fokuslasın. <gülüyor> Şimdi burada olay şu, hidrojeni görüyorsunuz. Hidrojen, burada şeyler var, spektroskopi aletlerini falan anlatmaya gerek yok. Mantığını anlamanız yeterli. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Elinde bir tane, yani de solüsyon falan olur bu spektroskopi aletlerinde. Kimyacılar daha çok çalışır. spektroskopi aletlerinde bir solüsyon vardır. Solüsyonu bir yere koyarsın. İçinde bir sıvı. Arkadan bir tane işte beyaz ışık kaynağı gelir. Beyaz ışık kaynağı solüsyonun içinden geçer. Sonra bu ışığı bir tane silit tarıcılığıyla kesersin. Bir tane grating'e gider. Grating dediğiniz şey de işte burada. Aslında Koray'ın anlattığı direkt Newton prizmasının günümüzdeki versiyonu. Aynı şey. İçeriye bir tane beyaz ışık girdiği zaman dalga boylarına göre saçılıyor. Yani siz diyelim 300'den 700'e kadar bir tane dalga boyuna sahip olan geniş bant ışık kaynağınız varsa bunu grating'e gönderdiğiniz zaman grating'in yapacağı 300'ü sol tarafta 700'ü sağ tarafta olacak şekilde bu beam'i ayırıyor. Sonra siz bunu ne yapıyorsunuz? Önemli olan nokta bu. Bunu ne yapacaksınız? Koray'ın yaptığı gibi, böyle fakir üniversitelerin yaptığı gibi gözle falan bakmayın. Bir tane CCD bulun tamam mı? Kamera bulun. <gülüyor> bu ışığı kamera ön üzerine düşürün arkadaşlar. Bu kameralar da genelde uzun kameralar olur. Yani CC dediğimiz şey sensör, kamera sensörü. Bu işte bu kamera sensörü mesela işte bizim kullandığımız 100 piksel yani 100 tane piksel üst üste. 1340 tane piksel yan yana olacak şekilde. 100 çarpı 1340. Bunun geniş olmasının sebebi bu kameranın kullanım amacının spektrometre içerisinde olması. Yani sizin o yaydığınız ışığı... Bu arada uygun... ışığı... şuna geçebiliriz aslında. Aynen işte bu. Standart Aynen. bir monochromator diye adlandırmış Koray. Şuradan hangisi hangisi? Dur üstten gelen mi? Şuradaki oğlum Almanca yazıyor lan. Ya. Güzel... Enişten... Fotoğraf bunu buldum da Almanca. <gülüyor> <gülüyor> ama ne Aynı, gangi, Giriş, giriş, giriş olması lazım herhalde. Almanca <gülüyor> bilen varsa şimdi bize tercih etsin. Bir de Ausu biliyorum. Aus çıkış galiba. <gülüyor> tamam <gülüyor> yani Aus çıkış Eingang. Genau Ausgablusundan geldi akımı bölümte. Öyle bir bağlantı kurdum. Giriş spliti yatarsında bir şey olabilir ya. Yine gelen arkadaşlar yayın hoş geldiniz. Biz böyle konuşuyoruz. Sizin yazacağınız bir şey varsa yazın biz şey yapalım. Bak bak hemen hemen yaz diye ingang giriş diye. Tabi biliyorum yani. Bilen var bilmiyor var. Hayır sadece ingang yazmıyor ama onun giriş olduğunu biz de biliyoruz. O ya, kadar Şipalti metroya diyor. bindik, trene bindik falan da gerisinde <gülüyor> tamam, ne diyor? Geç. Şimdi bu monokromatör bütün kuantum optik laboratuvarlarında veya bütün bu spektroskopi işlerinde falan çok kullanılan bir metot. Olay şu Örnekten veya işte az önce anlattığım gibi solüsyonsa solüsyondan geçen ışığı bir tane giriş silidi. İşte o Eingang Spalt dedilen yere gönderiyorsunuz. Eingang Spalt'ın içinden oradan bir geçiyor. Ondan sonra bir aynanız var veya işte bir genelde şey olur. Silite odaklamanız gerekir. Bunun detaylarına birazdan gireriz. Siz bir şekilde bu ışığınızı silitten geçirdikten sonra... Grating dediğimiz şeyin üzerine düşürüyorsunuz. Grating'den sonra bunların renkleri ayrılıyor. Renkleri ayrıldıktan sonra bu bütün rengi bir tane kameranın CCD'nin üzerine düşürüyorsunuz. Tabi aslında CCD'niz o kadar büyük olmadığı için Grating'in açısını değiştirerek mesela atıyorum işte Grating bizde kullandığımız 1800'lük Grating. Neydi onun ismi? 1800 Grove bölüm milimetre kare miydi? Onun şeyi growth denmiyor da başka bir şey deniyor sanki ama. Ya, ya 1800 o grove diyorlardı ona ya grove bilmem neydi onun için. Çizik Türkçesini söyle işte. grove bölü milimetre diyor işte grove bölü milimetre. Milimetre değildir 1800. de santimetredir o ya. Yok milimetre. 1800 growth bölü milimetre, milimetre yazıyor. Abi, Edmund optics sitesinde. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Doğru yani. Olabilir ya, Çok doğru, fazla bilmem. geldi bana da. Yok ya bildiğin milimetreymiş. Neyse zaten Yayınımızda bir uzman var birazdan uzman yazar. <gülüyor> <gülüyor> uzman burada uzman görüşünü bekliyoruz. Uzman arkadaşımız tarafından. <gülüyor> bu işin profesyoneli tarafından öğreneceksiniz birazdan ne olduğunu. 1800 grove bölü milimetre mi, santimetre mi buradan çete soruyoruz. Sonra bu kameranın üzerine düşer. Gide, yani işte bunu da bir silikten geçirirsiniz aslında. Çünkü şeyin üzerine düşmesi için yani kameranın üzerine hangi kısmının düşmesini istiyorsanız, sonra kamerada bakarsınız. Mesela bunu şey için yaparsanız, hidrojen için yaptığınız zaman tamam, kameraya gönderdiğinizde önceki slayta gelsene hidrojen slaytına. Mesela hidrojen slaytına geçtiğinizde şuradaki, mordaki 1 2 3 4 işte şu kırmızının orada olan, açık mavide olan, mavide olan şeylerin spektrometrede foton sayılarına bakarsanız oralarda böyle dipler göreceksiniz. Bu malzeme tarafından absorbe edildiği anlamına geliyor mik edilmek ne demek? O dalga boyuna veya işte o enerji seviyesine çünkü bir enerji var. Bu enerji seviyesine denk gelen bir transition gerçekleşmiş atom içerisinde. Yani hidrojen atomundaki elektronlar absorbe ettikleri fotonu ne yapacaklar? Kendi enerjilerini ekleyecekler. Kendi transition enerjilerini ekleyip bir üstte çıkacaklar ve işte atom 2 üste çıkacaklar. üste çıkacaklar. Artık nereye çıkıyorsalar Burada gördüğümüz şeylerde o elektronların bir süre sonra emisyon spektrumu yani bütün sistemleri kendi haline bıraktığınız zaman ne olur? Egzotermik olur değil mi? Yani dağılmaya tandanslıdır. Bak çok da güzel ki bu her seferinde böyle dağılmaya <gülüyor> tandanslıyız tamam mı? <gülüyor> dağılmaya tandanslı olduğu için bütün sistem. Dünyadaki, evrendeki herhangi bir sistem kendi haline bırakıldığında egzotermik bir yapı sergileyecektir ve mümkün olan en düşük enerjili seviyeye geri gitmek isteyecektir. Yani üste çıkan elektronlar her zaman bir altta uygun bir state varsa, yani uygun bir durum varsa oraya doğru düşeceklerdir. Belli bir lifetime'ları var, dikey edeceklerdir. Diyelim siz bu kavramları öğrenin arkadaşlar. Dikey etmek, yani düşme demeyeyim veya dikeyin Türkçesi ne olabilir ki? Dikey etmek. Bozulma... Yani, yani nitler, siz onu dikey etmek olarak öğrenin. Nitler, böyle mikliler bozulmayı dikey diye söylüyorlar. Şey dikey galiba bozulma olarak geçiyor Orada ama. dikey edecektir. Dikey ettikten sonra o enerji farkı kadar bir foton açığa çıkaracak. Bu fotonlar da aşağıda gördüğünüz emisyon spektrumu. Şimdi burada farklı spektroskopilerden bahsedebiliriz. Mesela ultraviyole spektroskopiden bahsederiz. ultraviyolar ışık gönderilsin. 300-400'de gönderilsin. Malzeme tarafından absorbe edilir. Ama malzeme... Absorb ettiği o 300-400 nanometredeki fotonları 300-400'de geri emit etmek zorunda değil. Yani geri 300-400'de foton çıkarmak zorunda değil. 300-400'de absorbe eder, 700-800'de foton gönderir. Zaten bu da genelde semikondaktır. Yani yarı iletkenlerde çalıştığımız nokta. Bu durum malzemede bant band gap dediğimiz bant aralıkları vardır. Sen Yallah Allah dersin böyle gönderebildiğin kadar yüksek enerjili foton gönderir. Bütün bant içerisinde bir transition yaparsın. Bunlar daha düşük enerji seviyelerine doğru dikey ederler. İşte kuantum datlar bunun en büyük örneği. Kuantum noktalar. Dikey ettikten sonra orada eksitonlarınız oluşur. Elektron-hol çiftleriniz falan. Oradan 800 de size foton gönderir. Rezonant olarak da bunu şey yapabilirsiniz. İşte bu rezonanttan kastımız da birebir aynı frekansta bir foton gönderirsiniz. Malzeme Uygun bir seviye varsa eğer absorbe edebiliyorsa 780 nanometreyi absorbe edecektir. Bu da sizin işinize yarayacaktır. Çünkü işte bu da bütün kuantum teknolojilerinin merkezinde bulunan tek foton kaynaklarınızın, tek foton kaynağına ulaşmanın önünü açacaktır size. Burada belki biraz şeyden bahsedebiliriz Koray. Detaylı olsun diye. Şu grating kısmını anladınız mı arkadaşlar? Grating kısmının anlaşılması önemli. Sence orada bir şey kaçırdık mı sayın Koray Kaymazlar? Niye öyle dedim? Ma şimdi ya, <gülüyor> bayağı. Niye bileyim? Yani gratingi Yok. anlattık. Yani işte aslında gratingi daha önce de bir anlattık. Ee, belki bir fotoğrafını, şey bu yapısını açıkta gösterebiliriz bir ihtimal. Ee, onu bir deneyelim. Ee, şurada grating dediğimizde. Aslında grating e en güzel örnek şey ya CD'ler. Hani CD'ye de baktığında da hani renk renktir de aslında üzerinde bir sürü çizik yan yana. Ben şu an neden göremedim. Hmm, mesela Yanlış şunun bakıyorsundur gibi. Hımm. Tamam şehir deyip şurada krum şehre dedim de seçemedim. Bak dikkat et krum şehirde falan <gülüyor> gelmesin sonra. Ah tamam şuna açabildik mi açtık tamam. E, gratingin yapısı böyle hani kabaca aslında şöyle gösterilebilir işte böyle e, çizgiler böyle yan yana atılmış şekilde ışık bunlara çarptığında e, bir şekilde dağılıyor aslında bu dağılmadan sonra tabii bir e, şurada yani formül gösteriliyor mu? aslında burada küçük böyle çizikler var aslında hani yüzeyde tümsekler var bu tümseklerin arasındaki mesafe çok az olduğu için Oraya düşen ışık, sonuçta ışığında bir çapı var arkadaşlar. Işığın oraya düşen kısımlarında dalga boyuna doğru farklı saçılma açıları gerçekleşiyor. Burada <gülüyor> tamam, standart burada klasik for, optik Formül var. burada zaten aslında. Yani standart klasik optik burada. Bütün şeylerden biliyorsunuz işte burada mesela suyun içine girdiği zaman değil mi şey vardı. Renkli ışık kaynakları yoğun bir ortama girdikleri zaman kırılma endisleri farklı olur mor daha çok kırılır. Kırmızı daha çok kırılır. Hatırlamıyorum. Artık o hangisiyse. Işık farklı farklı kırılır. Aslında Grating'in yaptığı şey de burada. Özünde bu. Ve bunu yansıtarak yapıyor. Siz Grating'e yolluyorsunuz. Böyle sağdan bir açıdan, sol taraftan ışığı saçılmış bir şekilde görüyorsunuz. Bu saçılmış ışığın önüne bir tane slit. Yani bir tane slit. Slit ne lan? Slit'in Türkçesi ne? Aralık. Yarık. Yarık. Aralık yani. Yarık da... Çok böyle sert bir kelime oluyor. Bir tane yarık koyuyorsunuz. Burada saçılmış olan ışığın mesela diyelim şu 5 tanesi saçılmış olan ışık olsun. Serçe parmağım şey tarafı mor tarafı baş parmağım kırmızı tarafı olsun. Bu koyduğunuz gratingden sonra koyduğunuz yarığın hareket ettirerek burada istediğiniz dalga boyunu seçebilirsiniz. Kırmızıyı seçebilirsiniz moru seçebilirsiniz ve filtrelemiş olursunuz. Ondan sonra bir tane daha bilans koyarsınız mesela. bilans koyarak tekrar fokuslarsınız. Mesela biz bunu şeyde kullanıyoruz Koray. Sen de kullanıyorsun büyük ihtimalle. Tabii sen teknisyen olduğun için pek kuantum optik laboratuvarı kısmına seni sokmuyorlardır. Yetkin var mı senin oraya girmeye Berlin'de? Anahtar ya işte, verdiler mi? E, sana? Şey için sokuyorlar işte temizlik türk, kül tablalarını değiş çay getiriyor. Doğru doğru getir. kül tablası değişme önemli. Kül tablası bir de bire kapakları ya hep diyorum <gülüyor> laboratuvarda bire ya, kapaklarını sormam bira kapaklarını lens kutusunun içine atmayın diyorum. <gülüyor> tamam bir türlü dinlemiyorlar. <gülüyor> bu lazerin shape var ya bu laser shape siz kullanıyor musunuz? İşte pulse shaper falan kullanıyor musunuz? Var mı böyle bir şey? Yok biz kullanmıyoruz. Bizim lazım olmuyor o kadar da. Nasıl yok ya? Standart stretcher'ınız falan yok mu işte ya? pulsun genişliğini falan ayarlamak için. Mesela biz ne yapıyoruz? Bir tane lazerin içinden tsunami'den böyle güzel bir ışık çıkıyor. Ben bu ışığı grating'e gönderiyorum. Grating'den sonra tamam bu saçılıyor. Araya bir slit koyuyorsun. Tamam. Silit koyduktan sonra saçılmış olan monokromatik bir ışık var. Monokromatik de olsa saçılıyor. Tamam mı? saçılıyor. Yani diyelim hmm. 780 nanometredeyse. Ya zaten hiçbir ise, zaman monokromatik değil de. İşte 780 nanometredeyse böyle 778 ile 782'ye kadar saçılmış bir ışık var ya elinde. İşte bu saçılmış hmm. ışığın merkezinden bir tane slit yardımıyla bunu böyle hareket ettiriyorum. İstediğim genişlikte sonra spektrometrede slitin genişliğini ayarlayarak ışığın frekansını arttırıp azaltıyorsun. Tamam mı artık böyle? Sonra buradan ışığı seçtin. Dalga boyunu hareket ettirebiliyorsun. Bunu işte rezonant exaltation yapmak için aslında bunu yapıyorsun. Silidi hareket ettiriyorsun. Silidi hareket ettirdikçe 780'den 782'ye kadar gidiyor gidiyor gidiyor. Arada bir yerde rezonant olduğu için foton sayısında böyle zıplama görüyorsun. Tamam mı? Çünkü bunlar hep öğrenmen gereken şeyler. Siz onu Koran diğer hiç... görüyorsunuz. Bu arada ona pulse shaper değil de pulse slider diyorlar. Stratzer. Yani. Sliter diye. Dindim Yakın zamanda evet o alet geldi ya bizde de vardı. Alet doğru. değil ya bunu kuruyorsun. Siz her şeye alışmışsınız para vermeye, Abi o, tabii. Ya ben Para boğulunca. Her şeye <gülüyor> alet geldi. Bunun da aleti geldi. Bunun da Aynen, aleti öyle. geldi. Hiç... Ah. Düğmeye bas makaleyi yasın yani. Her şeyin bölümleri. aleti geldi yani. Pulse Slicer adıyla kullanıyoruz da bilmiyorum belki da deniyor olabilir. Onun yani, bir değişik versiyonu da var aslında e... ucuz versiyonu. Ama o sabit bir e, artık dalga boyuna ayarlı oluyor da DFB mi diyorlardı? Yok e, FBG mi? Şey var 4F Pulse Shaper. Genelde 4F Pulse Shaper yapılır. Tamam mı işte? 4F Pulse Shaper. Genelde sistem bu bizim kullandığımız. 4F Pulse Shaper. Bu şekilde araştırabilirseniz 4F Pulse Shaper diye yani farklı farklı yöntemler var. Biz de bir şey falan da yapıyoruz. Lazeret çorp falan da yaptığımız için bizim lazer en yani alazerdeki renklerin yerini değiştiriyoruz, switch ediyoruz. O nedenle bizdeki sistem farklı olabilir belki sizin kullandığınızdan. Ama tabii sizde para var. AutoDry da gelmişti değil mi size geçen haftalarda bir. <gülüyor> ah, <Atodry> e aldı AutoDry <gülüyor> Ya bunu ya. söylememem lazım ama. <gülüyor> bir dakika, şey söylesene başka bir şey daha mı aldınız? Yok yok. E, masa aslında aldık da tabii Atoduray'ı alırken de. Atoduray alırken... kendi masasıyla geliyor e, zaten. Masayı yalnız şey yapamıyoruz. Şu an taşıyamıyoruz. <gülüyor> Niye? As asansör bulduk. <gülüyor> Vay. Öyle, öyle bir saçmalık var yani. Derdinizi çok seviyorum. E. Ne güzel derdiniz varmış ya. <gülüyor> abi ben şu de şu şey yapıyorum. saçmalık olabilir mi? Ya <gülüyor> Solidworks öğrendim. Tamam mı? Crystat <gülüyor> tasarlıyorum kendime. Yok böyle bir şey. O oh, çok güzel. Çok sevdim. Bayağı şu an enteresan bir custom dizaynımız oldu. Öyle güzel güzel. Şu an 3 gündür laboratuvarda bu dizaynla e uğraşıyorum. Bizimki kafa hoş abi. Ben bir şeyler tasarlıyorum. Veriyorum Meşin Shop'a. Alüminyum blok veriyorsun. Onlar da yakıp böyle. ısınıyorlardır herhalde. Yakıp da. böyle böyle direkt alüminyum blok veriyorsun. Adam makinayla sana 3 gün sonra gel diyor. Gidiyorsun. İstediğin şeyi yapmış. E öyle işte. bize az para var. Bizim bütçe birkaç milyon dolar. Öyle çok değil. Ya hocam onaylayacak mı bilmiyorum ama sizin hoca bana biraz pinti gibi geldi. Cidden yani. Yok bizim hoca biraz şey. Kendiniz çözün modunda. Her şeyi hazıra konmayın yani. Ha. Neyse. Gökyüzü bir spektroskobi midir? Teoride Sayılır. Sonuçta güneşten gelen ışık atmosferdeki moleküllere çarparak bir grating etkisi görüyor ve saçılıyor. Saçıldıktan sonra siz de o şekli görüyorsunuz özünde. Bir soru vardı. Gökyüzüne daha hangi renk gözükmez diye. Cevabını da hatırlamıyorum ama renklerden biri yok galiba. Ya nasıl yok ortas uçlarını göremiyorsundur. Yani mor kısmı ve kırmızıyı göremiyorsundur. <gülüyor> Çok hatırlamıyorum. Öyle bir şey vardı. Gökkuşağında bütün renkler var ya. Gökkuşağında olması gerektiği gibi. Gökkuşağında hangi renk yok? Belki pembe olmayabilir. Ya pembe diye bir renk yoktur başka. Tamam ben. Yani işte. <gülüyor> Çok hatırlamıyorum. Kahverengi yokmuş, tamam mı? Siyah <gülüyor> yokmuş. <gülüyor> Bir şey yazmış ya. <gülüyor> yok böyle bir şey. <gülüyor> Birisi şey yazmış bak. Siyah yok, pembe yok, krem rengi yok, gümüş yok. Tamam mı? <gülüyor> ya siz ışıktaki rengi çok yanlış anlamışsınız. Gençler böyle bir şey değil yani. anda siyah rengin olmasını nasıl bekleyebilirsin? Bu böyle... çok enteresan bir soru. Hem şey vardı hatırlıyorsun değil mi? şeylerde, e, lisede kullandığımız ilkokulda kullandığımız pastel boyalardı tüm renkleri karıştırınca kahve rengi siyah tarzı bir şey vardı. Evet sulu boyada oluyordu. Mesela monami de şey... hiç de, deneyemedim monami alacak hiç param olmadı. Monamiydi değil mi? Oğlum? Ya burada agitasyon yani... yapma şimdi ha. bırak. Ben... Ama sen de hatırlarsın abi. hepimiz böyle bakardık o monamiydi galiba marka. Monami miydi neydi ya ben sahtesini bulmuşumdur. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Bütün renkleri karıştırınca siyah oluyor. Ama ışıkta böyle bir şey değil arkadaşlar. Işıkta bütün renkleri karıştırdığın zaman beyaz olur. Sonuçta yani bu nedenle işte beyaz ışık diyoruz. Beyaz ışık dediğimiz zaman tüm renklerin birleşimi demektir. Yani eşit oranda tüm renklerin birleşimi demektir beyaz ışık. Hatta güneşten gelen ışığa da işte white light diyorsunuz. O da aslında güneşten gelen ışık white Peki güneş neden sarıdır sorusunun cevabına gelirsek de güneşin kromosfer dediğimiz katmanı Güneşin bir sürü katmanı var. Güneşin kromosfer dediğimiz katmanında yanlış olmasın, kromosfer olması lazımdı. Kromosfer, kromo. Korona olmasın. Yok, korona bir sonraki. Korona yani. bir sonraki kromosfer sun layers diyagram yazalım çıkar zaten. Evet kromosfer olması lazım. Kromosfer bizim gördüğümüz ya birinizle güneşin bizim gördüğümüz kısmını yazın. Hepsi değişik değişik yerlerini yazmış. Sıcaklıkları lazım bana. Sun layers temperature yazdığımızda çıkar büyük ihtimal. Bir tane fotoğraf buldum. Ay yok şey değilmiş. Fotosfer. Fotosfer arkadaşlar. kromosfer değil. Fotosfer. Güneşin fotosfer katmanı bizim gördüğümüz katman. Fotosfer katmanının sıcaklığı 5000 işte 6000 Kelvin civarında olduğu için. 6000 Kelvin'e de Black Body Radiation hesaplarına bakarsanız güneş ortalama sarı ve turuncuda bir maksimuma sahip. Yani güneşin sarı ve turuncu görünmesinin sebebi aslında güneşin o fotosfer yüzeyinin 6000 Kelvin sıcaklığında olması ve Güneş'in fotosfer yüzeyinden sonra başka bir yüzey daha var. Bu yüzeyin ismi kromosfer. Kromosfer yüzeyi de 3000 kilometre daha. Bu fotosferden sonra 3000 5000 kilometre arası değişen bir uzunlukta. Güneş'in artık atmosferi diyebileceğimiz yerler ama atmosferi değil. Buradaki sıcaklık ise bakın enteresan bir şekilde bunu insanlar, bunu bunu gerçekten çok az kimse biliyor. Güneş'in Merkezi 15 milyon kelvin. Tamam. Azalıyor azalıyor. Güneşin fotosfer katmanı 6000 kelvin. Şimdi siz ki çok mantıklı. Azalıyor. Gitgide. Güneşten o 6000 kelvinlik fotosfer katmanından uzaklaştıktan sonra kromosfere gittiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sıcaklık artıyor. Neye artıyor? Tam sayısını söyleyeyim size. Sıcaklık yaklaşık olarak ııı ee... Arkadaş Fahre Knight veren internet sitesi buldum yuh. <gülüyor> 10.000 Fahre Knight'a kadar çıkıyor. O da zaten 5.000 falandır. <gülüyor> Fahre Knight sen diye Fahre veriyorsun arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> Fahre ya. efeksi 32 böl bin... 1 bölü 8 ya, hiç uğraşmayan Fahrenheit to kelvin yazacağım Google'a tamam mı ben hiç uğraşamam abi 36 bin 36 bin Fahrenheit tamam 20 bin kelvin işte tamam yani 20 bin kelvine çıkıyor 20 bin kelvine çıkıyor şöyle sıcaklık artıyor aslında 20 bin kelvindeki ışığı biz göremediğimiz için biz güneşin fotosfer tabakasını görüyoruz anladınız mı bak insandan bahsediyoruz ne kadar ne kadar limitli bir canlı olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Güneşin 6000 kelvin'de olan katmanını görmemizin sebebi bizim gözümüzün o aralıktaki ışığı yani visible light dediğimiz 300 ile 700 nanometre arasındaki ışığı görebilmemizden ötürü. Güneşin diğer katmanları çok daha sıcak oldukları için bu sıcaklıktaki katmanların dalga boyu da artık diğer tarafa kaydığı için yani işte blue tarafına mor tarafına kaydıkları için bizim gözümüz o kısmı görmüyor. Tabi bunu gören kameralar var. İşte x ile bakarsın, termalle bakarsın, radyo dalgasıyla bakarsın. Hani biz gece görmüyoruz ama radyo işte bu ısı kameralarıyla yani kızıl ötesi mikrodalga kısmını görebilen ısı kameralarıyla baktığın zaman canlıların vücut sıcaklığı 36 dereceden çıkan işte 300 kelbinden çıkan sıcaklığını gördüğün zaman onun yaydığı ışık kızıl ötesinde. Buna hassas bir kamera tasarladığın zaman geceleri böyle sıcaklıklı canlıları görebilirsin. İşte bu. Nefes alıyor bazen. Havalimanında falan videolar oluyor işte. O kız notesi kameraların gördüğü şey bu. Ücud sıcaklığınıza göre görüyor. Aslında sıcaklı olan her şey, özüne buna geleceğiz. Sıcaklığı olan her şey bir ışık saçar. Saçmak zorunda. Işık saçmıyorsa sıfır kelvindedir veya yoktur. Bu kadar felsefi de <gülüyor> bir yaklaşım. Yani bir şey ışık saçmıyorsa yoktur. Veya sıfır kelbindedir. Bir şey sıfır kelvinde olamaz. Teorik olarak. Çünkü bir şeyin sıfır kelvinde olması için öyle bir sistem yok. Yani deneysel anlamda bunu yapabileceğiniz bir ortam yok. Siz böyle ihtiyacınız olan enerji çok çok yüksek bir enerjiye sahipsiniz. Çok yüksek bir enerji vermek zorundasınız sisteme. Bu enerji vermekten kastım. Sistemden enerji almak zorundasınız. Bunu almak için de tabii o enerji alan sisteme çok fazla enerji vermek zorundasınız. Şu an erişilebilenler nano kelvin. Aslında teorik olarak sıfır kelvine erişemezsiniz. Çünkü teorik olarak sıfır kelvine yaklaşabilirsiniz. Erhan Sağlam Yürek hoca vardı Alberta Kanada Üniversitesi'nde. Erhan Sağlam Yürek hoca'nın yaptığı son çalışmalarda bunlar işte böyle nano kelvin yani 10 üzeri -9 yani 0.000000000 bir şeyler. Sıcaklığa erişebildiler ya bunlar bunu yapmak için gerekli sistemi görseniz kafayı yersiniz. Magneto optical trap'ler. İşte 3 boyutlu i̇şte magneto optical trap'ler. Bir kere de, de yapmıyorlar işte. Bir kere yani de ooo zaten diğerden sonra soğutamadıkları için ne yapıyorlar biliyor musun? Yüksek enerjili olan atomları uzaklaştırıyorlar. Evaporation <gülüyor> teknikleri. Yani bir şeyi soğutmak için elinizde 1 milyon tane atom var. Bu atomların bazıları daha yüksek enerjiye sahip, sıcak enerjiye sahip. Sonra sıcaklık dediğiniz şey malzemelerin ortalama kinetik enerjisi olarak bakabilirsiniz. Siz bu yüksek enerjili olan atomları sistemden uzaklaştırırsanız düşük enerjili atomlar kalacaktır. Ve düşük enerjili atomların oluşturduğu yeni sıcaklık daha düşük olacaktır. Gayet mantıklı. Bir yerden sonra sistemi lazer cooling ile falan daha fazla soğutamadığınız için zaten bizim kullandığımız o sıvı helyumla soğutma tekniklerinde sen bir iki kelvine de anca inersin. Çok böyle güçlü bir kompresörün varsa işte 300 mili kelvin. Yani mili kelvinden mikro kelvine standart refrigeratorla yani crystatlarla geçemezsin. Bunun için lazer soğutma, lazer soğutmanın da limiti mikro kelvin hı hı. şeyinde. Lazer soğutmadan Nano Kelvin'e geçmek için yapman gerekenler optical trap falan yapman lazım. Ve RF evaporation yapman lazım. Yani ne özel bir RF sinyali, bir radyo sinyali göndererek yüksek enerjili atomları sistemden uzaklaştırıyorsun. Sonra AC stark shift yapıyorsun. İki tane güçlü lazer ışığını örnek üzerinde odaklıyorsun. AC stark shift efekten işliyor. Işte, optical trap ne diye sormuş arkadaş. Optical trap'i anlatıyorum. İki tane lazer ışığıyla malzemenin üzerine gönderiyorsun. Bir optik bir trap oldu. İki lazer ışığı kesişiyor böyle. İkisinin kesiştiği yerde AC stark shift efekt diye bir şey var. Yüksek enerji, düşük enerjili olanlar bu lazer ışığının kesiştiği yerin merkezine doğru yaklaşıyor. Yüksek enerjili olanlar ise merkezden daha uzakta bulunuyorlar. İşte o noktada ortasındaki olan atomlar daha düşük enerji olan atomlar orayı seçiyorsun. Elinde daha düşük enerjili atomlar olduğu için bunların sıcaklığı nano kervine kadar soğumuş oluyor. Erhan Sağlam Yürek hocanın yaptığı son çalışmaya şunu da yazayım chat'e ilgili olan varsa. Erhan Sağlam Yürek. Kısmet olsun bir konuşacağız yaptıkları. zaten de. Bunu yapacağız yapacağız Bakalım. Erhan Hoca. Erhan Hoca bizim yayınlayacak. Bakalım gelecek. ne zamana. Erhan Hoca'dan söz aldık. Yani inanılmaz bir çalışma arkadaşlar. Mükemmel bir çalışma. Bunun gerçekten deneysel anlamda ki şey falan kullanıyorsun işte. işin içinde bozağıştan condensation falan var. Yani bütün o teorik fizikle de iç içe olan bir deneysel çalışma ya. Mükemmel. Bir Her şey. şey var değil mi? Her şey Her var. Her şey Aynen. var. Yani şeyi görüyorsun. O boz condensation atomları soğuttukça Einstein'ın teorisi gereği bozağıştan condensation yapısı gereği atomları soğuttuğunuz zaman Bunların uzaysal dağılımları böyle Gaussian Distribution'dan özel bir istatistiğe bürünüyor ve bunların hepsi merkezde bulunmaya başlıyorlar. Hatta teorik olarak sıfır kervine gittiğiniz zaman tüm atomların aynı yerde bulunması gerekiyor. Tek bir nokta işgal etmesi gerekiyor. Boz-Einstein kondansiyonu gözlemlediler bu deneyde ve bununla bırakmayın. Bunun üzerine kuantum hafıza yani kuantum kuantum memory çalışması yapıldı. Yani onu hafız olarak kullanmak. Kuantum hafıza da biliyorsunuz zaten kuantum teknolojilerinin olmazsa olmazından birisi. Bunu çalışan Erhan Sağlam Yürük Hoca'yı mutlaka takip edin. Diğer bir hocamızın ismi de Mustafa Gündoğan. Kendisi de Mete Hoca ile Mete Atatürre ile doktorasını yapıyordu. Şimdi Humboldt Üniversitesi'nde ne günde olsun ya. Otomatik tamamladı. Gündoğdu Mustafa, otomatik tamamladı yani <gülüyor> Mustafa Gündoğan diye almış oldu diye bir arkadaş var o, sürekli onun ismini yazmaktan otomatik şey yaptı tamamladı Mustafa <gülüyor> Gündoğdu ne tamam Optik e, anlat konudan biraz sattın gibi oldu da e, demin şey soracaktım aslında tam böyle e, güneş batmaya yakın neden e, kırmızı ışık görüyoruz etrafta e, onu Mesela biliyor musun? Cevaplamasan da olur çünkü o bile aslında konudan biraz sapma olacak ama e, Ya o onun Beni biliyorsun. Orada şey var ben yani. söyleyelim kırmızı, ben... Ya kırmızı ışık bakterileri var. <gülüyor> Üst tarafta mavi ışık bakterileri var. Çok saçma, çok saçma. <gülüyor> ya Rayleigh <-like gülüyor> skattering'den bahsetsin. Bana burada, bana burada hakem kesme. Otti çift ana dallı olabilirsin de biz de yani Serkan Ateş'in öğrencisiyiz. Bana oh, burada Karadaş çocuğuyuz burada... diyorsun tamam <gülüyor> Yani biz ITE çocuğuyuz arkadaş yani Alev devrim güçlü Özgür Çakır Serkan Ateş üzerine Enver Hoca Lütfu Hoca bak <gülüyor> Daha ne olsun tamam Son iki sespriydi Tamam Ben burada hani bir kez daha bahset belki Burada Ray like, de, bu, Bunun ismini söyleyemiyorum ben Ray Lice Ray, Biz de bilmiyoruz zaten aslında. Ray Lice Skatering yani Ray, Ray Lice, Ray Lice. <gülüyor> Abi şeye dönüyor. Leyla Meşton bölümüne dönüyor. Demin <gülüyor> ederim. like scattering ya. Bütün yazamadım gitti. Özetle aslında e, Gökyüzünün mavi görünmesinin sebebi de bu. Mavi ışığı daha çok saçmaya e, uygun şekilde. Çünkü e, parçacıkların boyutuyla alakalı bu saçılma. Parçacıklar e, bu boyutta olduğu için e, genelde mavi saçılıyor. Tabi e, güneş size tepeden geldiğinde... Ee, çok fazla atmosferde mesafe kat etmediği için o mavi biraz az saçılmış oluyor. Ama tam batmaya yakın diğer açıdan geldiğinde o aradaki mesafe çok uzun olduğu için atmosferde o yol e, aldığı mesafe ışın mavi iyice saçılmış oluyor artık. Hiç böyle gelen ışıkta artık mavi kalmamış oluyor aslında. Ee, o mavi ışık gittiği için de aslında siz e, güneş ışını biraz daha kırmızımsı görüyorsunuz. mesela bundan ibaret. Yani şey diyorsun kırmızı diye bir şey yoktur o aslında mavilem yokludur. Ben ben çocukken şöyle düşünmüştüm. <gülüyor> hava çok fazla ısınıyor artık güneş oradaki bulutları çok yakıyor falan böyle öyle bir kızılık oluyor falan diye. Öğrenedim bilime meraklı çocuksun sen. Ben. Ya bir kere bırak sen şeyi bilmiyorsun. Orada ben küçükken bende şey vardı bilirsin. Gözler hangi renk benim? Yeşil. Elf yeşil. Bende elf yeşo olduğu için ben böyle çıkardım bizim Terasa, dama. Biz adam derdik. Gece derdim kan dökülmüş. Kırmızı bir güneşte uyuyor. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Abi yani Legolas'ın <gülüyor> bilimden bu kadar uzaklaştığı bir nokta görmedim. Sen kırmızı doğan güneşe bak de ki gece kan dökülmüş ya arkadaş. <gülüyor> ya o zamanlar... Yani orta dünya... Bilmem başka dünya. Fark etmez. Yok böyle bir şey. Ece, uydurma yani. Gece kan... Ben orada Aragorn'un yerinde olsam bir şey söylerdim ama. Şimdi biz hobbitlerin peşindeyiz. Tamam mı? Yani kaçır... Arkadaşlarımızı kaçırmışlar. Uruklar kaçırmış. Bunlar da ork değil yani. Uruklar kaçırmış. Adam çıkıp şiirsel şiirsel. Gece kan dökülmüş olmalı. Kızıl bir güneş doğuyor. Aragorn'un yerinde olsam orada yani bir şey söylerim ama. Şimdi burada söylemeyeyim tamam mı? <gülüyor> bu Aynen, burada burada söylemiyoruz gece kan dökülmemiş arkadaşlar büyük ihtimalden güneşin sabah doğarken kırmızı olmasını beklersin <gülüyor> buradan legolas'a ve bütün orta dünya elflerine bir duyuru yapalım sakin olun abartmayın yani, evet, yani güneşin doğuşunu gören yayınladım. var mı bu arada yani bizim mahallede güneşin batışını falan görüyorduk artık onda göremem her yere apartman diktiler Yok, yani artık ben ona şeyde... şahit olmak çok zor yani Adıyaman'dayken ben Nemrut Dağı'na çok çıkardık. Nemrut Dağı'na her çıkışımızda üç kere falan çıktım. Toplamda işte Güneş'in doğuşunu çok... izlemek için çıkardık ama yani çok yorucu bir şey ya. Çok soğuk bir de Nemrut Dağı'nın tepesi. Üf, çok da eğlencesiz bir aktivite yani. Yalnız başına çıkıyorsun falan böyle. Bir daha küçüksün. Altı yaşındasın. Güneş'in doğuşundan sana ne muhabbeti. Neyse Güneş'i anlatayım. Güneş'i bitireceğim. Şimdi Güneş'in fotosfer bizim gördüğümüz katmanı bunun ötesinde böyle bin kilometre, 3-5.000 kilometre pardon. Genişliğinde bir tane kromosfer alanı var. Bu alan 20.000 Kelvin sıcaklığında. Enteresan bir şekilde bunu bir sorayım çete. Bunu bilen varsa yazsın bakalım bunu açıklayabilecek misiniz? Bu gerçekten yani iyi bir soru. Güneşin bir de korona. Bak yine geldik koronaya tamam mı? Sonra hepsi Bill Gates'in oyunu bırak. Bu gelecek bilimde falan yok öyle bir şey. Bunların hepsi Bill Gates'in işte Steve Jobs'un tamam mı? Bir de neydi o zengin adam? Mars'a giden Elon, Elon, Elon Musk'ın Musk oyunları yani. Zengin, zengin deyince ben Amazon'un sahibi güneşin bir de atmosferi var. Çok geniş bir atmosferi var. Onun da şeyine bakayım. Kilometresine Amerikan sitesi ya. Büyük mil vermişlerdir. Harbiden de mil vermişler bak. Hiç, <gülüyor> <gülüyor> hiç şaşırtmıyorlar yani tamam mı? Ya böyle milyonla böyle şey yüz binlerce kilometre gidiyor ya. Güneşin atmosferi. Bu atmosfer, korona denilen atmosfer aslında arkadaşlar bir sıcak plazma bölgesi. Burada sıcaklık 2-3 milyon kelvine kadar çıkıyor. Bak, 2-3 milyon kelvine kadar çıkıyor. Şimdi Bill Gates bizim neye inanmamızı bekliyor? Güneşin merkezi 15 milyon kilometre. Merkezden uzaklaşıyorsun sıcaklık 6 bine. Düşüyor, 6000 bin. Biz altı bin, 6 bin Celsius diyelim, çok önemli değil. 6000 bin dereceye düşüyor. 6000 bin derece düştükten sonra 2 milyon kelvine tekrar çıkıyor. Yer misin? Yer misin Koray? Yok. Yer misin hiç inandırıcı gelmedi. Ah böyle bir şey. Çünkü niye Güneş düz? Güneş düz bir eleydi sorus. Biraz teknolojik bak meseleye. Uzaylılar gelmiş koymuş oraya bir tane eleydi sorus. Sonra veriyorlar buradaki bilim insanlarının şeyi, harayı. Yak böyle yazacaksın, şunu yazacaksın, bunu yazacaksın. Benim teorim şu. Hata yapılmış. O altı bin değil altmış bin kervin olması gerekiyormuş. Orada sırayı tutturamamışlar. Tamam mı? İlk çıkarken, ilk böyle dünyaya programlarken bir hata yapılmış orada. Şaka mı bir arkadaşlar gerçekten güneşin böyle enteresan bir durum var. Bunu açıklayabilen varsa gerçekten takdir edeceğim. Bir deneyin. Yani güneşin Merkezinden uzaklaşıyorsunuz. Fotosfer bölgesi 6000 Kelvin sıcaklıktayken uzaklaştıkça sıcaklık artıyor. Yani 15 milyonla 2 milyon derecelik sıcaklıklar arasında 6000 Kelvin'lik bir bölge var. Bunun bir nasıl olabildiğini, niye olabildiğini bir bakın. Böyle bir araştırın. Ayantar Akçı'nın videosu vardır büyük ihtimal. Oradan bulursunuz. Sonra gelir burada bize çete yazarsınız cevabını. Güneş enteresan bir cisim. Bunu da buradan söylemiş olalım. Yani şu an çok çok dağıtacağız. Hemen döneceğiz ama ben şey de söyleyeyim ona gerek yok. Yani bizim dünyada bile bölgeler arasında acayip sıcaklık farkı var. Ben bir keresinde hasta olmuştum. Acayip hastayım böyle. Ee, evde normalde oturup işe gitmemem gerekirken aksine İT'ye gittim. Sırf orası daha sıcak diye. Gittim böyle ofiste hasta hasta orada oturdum. Ee, Serkan hocam belki hatırlar o şeyi. Sen niye buraya Ahmet, geldin diye Ahmet, bana sormuştun. Ama Koray olmuştur? bunu Alım, bunu alım buradan ya. <gülüyor> Soğuk espri üzerine yok ya. Soğuk espri değil, bir anımı anlatmak istedim. Hocam dinliyor yani. Neyse, o devam edelim. Bu arada... Resmen e... fıkrasına gülünmeyen fizikçi. Evet. <gülüyor> Evet devam edelim. Devam edelim. Spektroskopiyi anlatıyorduk. Şimdi spektroskopinin ben Wikipedia sayfasına bir daha bakmak istiyorum. Türkçede Sen bakıverdir. Ben eee şey bir boymuştum. tane paragraf var. Başka bir şey yazmıyor Türkçe sayfasında. Enteresan. Bunu biriniz gidin şey ya bu doldurun ya aslında. Yani spektroskopi ile alnayabileceğiniz şeyler. Spektroskopi ile arkadaşlar kütle analizi bile yapabilirsiniz. Mes spektroskopi yapabilirsiniz. Absorption Spektroskobi'ye bakabilirsiniz. Emission Spektroskobi'ye bakabilirsiniz. <gülüyor> Mesaj <gülüyor> geldi mi? Ona güldüm. Şu İngilizce başlığı İngilizce başlığı da 30 sayfalık başlık yapmışlar. Ne güzel ya. İngilizce Wikipedia gerçekten güzel. Yani bütün spektroskobi türlerinden bahsetmişler. Atomic Spektroskobi bu işte ilk spektroskobi uygulamaları bahsettiğimiz hidrojen üzerinden gerçekleşen hidrojen. Moleküler... Moleküler spektroskopi var. Bu biraz da şöyle. Şimdi siz malzemeye kız ultraviyoleden itibaren ışık gönderiyorsunuz. 100 nanometreden biz başlayalım. 100 nanometre ışık gönderiyorsunuz. Makine işte elinizdeki örnek, sample'ınız, malzemeniz bunu absorbe ediyor ve ışık saçıyor. Tamam mı? 500'e gönderiyorsunuz. İşte bunlar ultraviyole spektroskopi, visible light spektroskopi, near infrared işte ya yani. NIR diyorlar kısaca, near infrared, kızıl ötesi, yakın kızıl ötesi spektroskobi. Bir de kızıl ötesine geçtiğiniz zaman artık bir şey yani bir enerji seviyesini uyaramıyorsunuz. Elinizdeki fotonların enerjisi, enerji seviyesini uyarmak için yeterli değil. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Atomları titreştiriyorsunuz. Atomlarda vibrational titreşimle atomlarda vibrasyona sebep oluyorsunuz. Mikrodalgaya geçtiğiniz zaman tamamıyla artık moleküllerin titreşimi yani elinizdeki o gönderdiğiniz enerji malzeme tarafından absorp edildiğinde size bir ışık saçmıyor. Ama ne yapıyor? Bütün moleküller arasında bir titreşime sebep oluyor. Bu titreşimler de çok önemlidir. Niye önemlidir? Koray bir örnek var. Günlük hayatta çok bildiğimiz bir örnek. Bence günlük hayatta çok sen e, şeyden bahsediyorsun mikrodalga fırını mı? E, evet. Söylemek istediğin şey o muydu tamam? Evet. E, konu oradaysa evet. Aslında e, mikrodalga, e, aynen Yusuf'un söylediği gibi çalışıyor. Mikrodalgaları e, işte e, mikrodalga fırın içinde bir standing wave olacak şekilde ayarlıyorsunuz. Oradaki wave e, sürekli aynı desende aslında titreşiyor. Oradaki su molekülleri de çünkü yiyeceğiniz içinde illaki su oluyor aslında. Ee, bu mikrodalgadan etkilenip onun enerjisi aslında bir nevi rezonansa giriyor ve e, titreşmeye başlıyor. Buradan da zaten e, çıkan ısıyla aslında yemeğinizi pişirmiş oluyorsunuz. E, bu yakın zamanda ev arkadaşımla tartıştım işte bu mikrodalga fırın içindeki şeyin neden dönüyor diye. E, burada standing wave oluşturduğumuz için yemeği sürekli aynı yerine aslında pişirmiş olurdunuz e, o şekilde bu alttaki tabak dönüyor ve e, oradaki dalgaların başka yerlere çarpmasını da aslında e, sağlıyor o şekilde böyle e, yemeği böyle homojen bir şekilde ısıtmış oluyorsunuz bunu tartıştık geçen öyle eğlenceli dalga, bir hayat dalga kanser yapıyormuş onu ne diyorsun Vallahi. <gülüyor> Konuşmak için çok erken yani mikrodalga hayatımıza gireli daha ne kadar oldu? Biz geçen sene almıştık eve yani. <gülüyor> ya arkadaşlar mikrodalga kanser yapmaz. Mikrodalganın yaptığı şey aslında molekülleri titreştirerek yemeğinizi ısıtmak. Hatta su molekülleriyle genelde titreşimi O nedenle yemeğinizin içinde su yoksa ısınmaz çok fazla. Bu nedenle mikrodalganın içinde bir şeyi ısıtmak için yani ayarlandığı dalga frekansı suyla titreşime, yani suyu titreştirmek için tasarlanmış bir frekanstan bahsediyoruz kısaca. Bu nedenle mikrodalganın içindeki koyduğunuz şeyde su yoksa böyle sıkıntı olur. İşte makarna falan koyacağınız zaman üzerine birazcık su gezdirirsiniz. Bak iyice optik programından çıktık. <gülüyor> <gülüyor> yani mikrodalga fırını nasıl kullanılır? Makarnanın üzerine biraz böyle su serpiştirin. Bir de o içerideki alet ne kadar dönerse dönsün. içeride bir standing wave var. Yani sabit duran dalga var. Duran dalganın döndürseniz bile yemeğin içinde bazı noktalarda distractive pointler oluşabildiği için <gülüyor> yemeği bir karıştırın siz. Yemeği <gülüyor> bir çıkartın 30 saniye sonra yemeği bir, yemeği bir karıştırın. Ben bunu yani benim, benim size tavsiyem bu. Kesinlikle yapın. Ondan sonra bir şeyden daha bahsedecektim. Ben onu unutma. Ya Gelelim buradan... ışıklara. Burada bana geçen şöyle bir soru geldi. İşte telefon bu telefon, şeyde falan var. Çok fazla bu ekin kollamayı biliyor musun? Benim çok sık sıkı takip ettiğim, eskilerden beri bildiğim bir youtuber. Şey vardı, ta teknolojiye atarlanan adam. Ha ha. Çok eski. Onlar işte tamam, web hatırladım. teknoda falan çalışıyorlardı. Sonra kavga ettiler, ayrıldılar falan. Böyle değişik işler oldu. Bu ekin kollama genelde videolarında şeyden bahsediyor. Bu sahte Çin malı telefonları falan aldığınız zaman bunların bir sar değeri var ya. bu sar, Herkesin meşhur merak ettiği telefonların sar değeri. Yok telefonu kafama yaklaştırıyorum sar değeri çok yüksekmiş beni kanser ediyor. Yok bilmem benim çocuğum olmasını engelliyormuş falan. Şimdi bunlarda birazcık nokta koymak lazım. Bir biz niye kanser oluruz? Ben bu sorunun cevabını bilimsel olarak verebilecek bir insan değilim. Uzmanlık alanım değil ama bu alanda görüştüğüm uzman olan insanlardan... Niye kanser olduğumuzu anladım. Sonra ben fiziğin neden insanları kanser yaptığını da anladım. <gülüyor> Tecrübe ettim fizik içinde çalışarak. Bir de ışığın neden insanları kanser yaptığını anlatacağım size. Şimdi biz yüksek enerjili parçacıklardan, ışınlardan bahsedelim. Önemli değil Koraycığım. Gamma, tamam Gamma, beta, x-ray. Hepinizin bildiği işte nedir arkadaşım? X-ray parçacı nedir aslında? Bir şeydir. Şey, Parçacığı mı? Ya X, e, X, X parçacı, ışın. X ışını işte artık ne diyorsanız X ışını. X ışını ne abi? Alfa partikül aslında. Ee, helium. Helium çekirdeği. Çek Alfa helium çekirdeği. Değil de. X ışını dediğin düz ışık ya. Abicim X ışını dediğin şey senin. Hatta Almancasını bir de biliyorum onu. Bremshlan. <Gülüyor> ne öyle bir şey? Ee, X ışını başka bir olay ya pardon ışın değil ya. Işın değil. Neydi o? Parçacı alfa parçacığı. Alfa parçacığı, alfa partikülü. Bunun bir ismi daha vardı alfa partiklının Ben Alfa rays, aynen alfa, alfa rays, alfa radiation diye de geçiyormuş. Belki oradan karıştırdım. İşte bu alfa parçacığı, öbürü beta parçacığı, gama. Tamam. Onları ben şeyleri karıştırdım. Alfa, beta, gama. Alfa parçacığı olarak adlandırılan şey arkadaşlar özünde bir tane helyum çekirdeği. 2 proton, iki tane nötron. Elektronsuz helyum çekirdeğinden bahsediyorsunuz. Şimdi alfa parçacığı bir tane kağıt tarafından durdurulabilen bir parçacık. Sıkıntı var mı? Yok. Beta parçacığı var. Aslında beta parçacığını elektron. Beta parçacığı da bir elektron veya pozitron. Artık o yüküne göre hangisiyse. Elektron ise bir tane böyle alüminyum ince bir alüminyum tarafından durdurulabilir veya işte vücuda çarptığı zaman ne olacaktır? Vücudunuzda böyle üst katmanda izler bırakabilir. Derinize çizebilir, derinize yanıklar yapabilir falan artık öyle bakabilirsiniz. Gamma parçacığına geldiğiniz zaman gamma parçacığı elektromanyetik radyasyondur. Yani gamma parçacığı özünde ışık ışık, Gama parçacı özünde ışık. Ve ışığı durduramazsınız. Işık sizi her zaman penetre eder. Yani ışık dalga boyundan ötürü sahip olduğu dalga boyundan ötürü bu kuantum tunneling efekt hesaplamalarını da yaparsınız. Yani insanı bir direkt bariyer gibi düşünürseniz bir tane gama parçacı sizden tüneller. Yani sizden geçer. Sizden geçme ihtimali çok yüksektir. Ama bu şu anlama da geliyor. Sizin içinizde bir şeylere çarpa da bilir. Sonuçta Geçme ihtimali bir şeylere çarpma ihtimalinden ötürü ihtimal oluyor. Yoksa geçer derdik. Bir şeye çarpmasaydı. Bu gama parçacı içinizden geçtiği zaman özellikle nükleer radyasyonlarda gama parçacıkları olduğu için yani nükleer enerji veya nükleer radyasyon neden kanser yapar sorusunun cevabı bir fizikçi olarak benim getirebileceğim yere kadar getirmeye çalışacağım. Sonrasında işte eğer aramızda biyolog varsa biyolog da şey yapabilir bize açıklayabilir. Biz okuruz yorumlarda. Gama parçacı, yani gama ışını, gama fotonu diyelim aynı şey. İçinizden geçerken DNA'da bazı kontrol mekanizmaları var. DNA'nın bozulup bozulmadığını kontrol eden ufak tefek aparatlar var. Bu DNA'nın aparatı neydi bu resmi? DNA polimeraz tarzı bir şeydi galiba. Yanılmıyorsam emin değilim. Bu arkadaş sürekli DNA'nın bozulup bozulmadığını falan kontrol ediyor. Ve bunun gibi bir sürü farklı kontrol mekanizması var. Yanlışlıkla o gama radyasyonları sizin bu DNA'nızın kontrol mekanizmalarını vurduğu zaman farklı kontrol mekanizmaları da var. Mesela diyelim S fazında durmanızı sağlayan DNA'nızın hücrenizin daha çok bölünmesini engelleyen ve S fazında duran işte yeterli alan yoksa yeterli malzeme yoksa böyle kontrol mekanizmalarını vurduğu zaman siz kontrolsüz bir şekilde... O hücrenizde, o DNA parçacığında bir mutasyon meydana geliyor. Ve DNA kontrol mekanizması mutasyonları düzeltemiyor. Çünkü sürekli DNA'da mutasyon gerçekleşir. Ve DNA kontrol parçacı olan o aparatlar mutasyonları kontrol eder ve düzeltir. Siz bu, siz bu parçacık mekanizmasına zarar verdiğiniz zaman... ...DNA'nız artık bozuk bozuk kendini kopyalamaya başlıyor. Ve özellikle işte diyelim yumurta ve sperm hücrelerindeki mekanizmalara yani hazır yumurta ve siper hücrelerine vurduğu zaman oradaki bazı değişiklikler ileride de çok farklı şeylere sebep olabilir. Çünkü zaten sizin o en temel 23 kromozomluk halinize vurmuş oluyor. Orada bir problem meydana geldiği zaman işler ileride iyice karışabilir. Radyasyon budur ve şunu söyleyebiliriz size. Bunu yapabilecek ışık türü çok az. Çünkü bunu yapabilmesi için gama bölgesinde olması lazım. Visible light bunu yapamaz. Hele radyo dalgaları gibi yani metrelerce dalga boyuna sahip olan mikrodalga değil de işte radyo dalgası, mikrodalga bunların sizin hücrenizde sizin içinizden geçerken bir şeylere çarpıp yani bir şeylere çarpmaktan kastımız burada yine absorb edilmesi aslında bir foton var sonuçta. Absorbe ediyor çok yüksek bir enerji var bundan ötürü sistem bozuyorsun. Radyo dalgalarımızın vücudunuz tarafından absorbe edilmesi falan mümkün değil. Yani 3-5 metre dalga boyuna sahip bir tane elektromanyetik dalganın sizi kanser yapması mümkün değil. Bu nedenle Wi-Fi'lerin ne bileyim telefon dalgalarının 5G sinyallerinin 3G sinyallerinin bunlardan kanser olmazsınız. Sallaman. Kaç para aldın lan? Kaç para? Bir de benden habersiz mi aldın ya? Bak şimdi <gülüyor> Yani böyle sallamamak lazım. dalgasından şundan bundan. Kansan Arkadaşlar çok burada... şüpheli ben bilmiyorum, bunun altında bir şey ararım. Arayın. Yani en azından <gülüyor> benim bildiğim işin fiziği bu. İşin biyolojisi kısmında farklı şeyler var. Daha yok diyorsanız insanda şeyler falan var. İşte radyo dalgasıyla transition yapabilecek bazı moleküller falan var. O zaman işler karışır. O zaman zaten tarihi ve bilimi değiştirmiş olursunuz. Varsa biliyorsanız gerçekten yani radyo dalgasıyla insan vücudunda bir Atomik transition'a sebep olabilecek bir radyo dalgası biliyorsanız o zaman işler karışır. Hayır, şey var fön makinası yapabiliyormuş dediler. Çünkü fön makinasını çalıştırdığınız zaman etraftaki havayı iyonize ediyormuş. O fön makinasının motorundan çıkan bazı şeyler tam olarak hatırlamıyorum. Yani fön makinesinin adı dalgadan ötürü diye, yani Elektromanyetik dalgadan ötürü değil de. Yani fön makinasının ısından ötürü değil. Havayı iyonize ettiği için açığa böyle artık şey çıkabiliyormuş. E, gamma radyasyonları burada sıkıntı olabilir. Ultraviolet ışınlar yazmış Polen Girl. şey Şeyden bahsediyor. UV ışınları direkt olarak DNA zincirlerini kırabilir. Bu da onarım mekanizmasını düzeltemici hatalara sebep olabilir. Doğru. Zaten bu da deri kanserine sebep olabilir ama ultraviolet ışınların da yanlışsam düzeltin. insanın İçine çok fazla girebileceğim. Yani penetre edebileceğini e, okumadım. Yani ultraviyolenin bütün spektronunu. Hastaneye gittiğinde filmini... hangisini kullanıyorlar ya bu film çekirken? <gülüyor> X-Ray değil mi? Galiba X-Ray kullanılıyor. <gülüyor> kullanılıyor. Yani sonuçta içinden geçen bir şeyler de var yani. Aslında en azından kemikleri çarpıp Tamam da X-Ray'in şeyi ne ki? Dalga boyunu. Gamadan önce. Abi sen şeyden bahsediyorsun yani 100 elektron voltluk, 100 yani çok 100 kilo elektron volta kadar giden 0, 0 nanometre ile 10 nanometre arasındaki ışıktan mı bahsediyorsun? Ultravioleden bahsediyoruz biz. Yani ultraviyole ışın dediğimiz şey işte 200-300 nanometre civarında bir şey. X-ray nerede? X-ray, X-ray 10 çarşı. nanometre maksimum 10 nanometreymiş yani bu şeyde spektrum tanımlanmasında. Anaximandros yazmış. Anaximandros da benim en sevdiğim filozoflardan biridir. Çok severim kendisini. Milatoslu. Milan değil lan. Milas. Milan. Neydi? Yani Milas mıydı? <gülüyor> onun günümüzdeki ismi. Milatoslu bir arkadaşımız. Anaximandros. Milet ya zaten. Milet. E... Aydın taraflarında işte gitmiştim daha önce. Antik kent. Hocam tutunma proteinlerini kırıyor yapıya zarar vermiyor. Doğru burada yani 220 ultraviyolenin A'sı B'si C'si varmış. Ama ultraviolenin deri kanseri yapabildiğini biliyorum. Ama bu nükleer radyasyonun neden kanser yaptığı noktasını anlamanız lazım. Bu nükleer radyasyon yani gama radyasyondan kaçmanız mümkün değil. Uzayda bile kaçamazsınız. Teorik olarak gama radyasyonlarının bir sınırı olmadığı için yani sıfır sıfıra yaklaştıkça dalga boyu gama radyasyonu oluyor sıfıra kadar olan tüm spektrum gama radyasyonu özünde. Gama radyasyonundan kurtulmanın veya teorik olarak arkadaşlar gama radyasyonu her yerden tünelleyebilir. Yani siz 25 metrelik bir kurşun blok da kullansanız belki pratik olarak neydi Koray? 10 santimetre miydi? 20 santimetre miydi? Pratik olarak 20 santimetre miydi? 20'ydi ya. Bu lablarda falan 20 koyuyorlar. Ya yatırım. pratik olarak 20 santimetrelik falan kurşun Deneysel anlamda gerçek hayatta engelleyi biliyor ama teorik olarak sizin bir milyar tane gamma ışınınız varsa bunlardan bir tanesi arkaya geçebilir. Burada bir tünelleme etkisinden bahsediyoruz. Bu tünelleme etkisi ortam kalınlaştıkça sıfıra yaklaşır ama asla sıfır olmaz. Yani sonsuza kadar beklersiniz. Elinize sonsuz tane gamma ışını varsa sağ tarafa da yeteri kadar gamma ışını mutlaka geçecektir. Sonuçta teori hiçbir zaman sıfıra Erişmiyor ama deneysel anlamda 20 santimetrelik bir kurşun çekirdeğin etrafı arkasındaysanız gama ışınları size çok fazla geçemez. Ama şunu söylemek lazım işte uzaya gittiğiniz zaman 20 santimetrelik kurşun yapamayacağınız için çok ağır olacaktır büyük ihtimal uzay mekiği. <Gülüyor> Uzayda bir radyasyon problemimiz var işte Mars'a gidildiği zaman Mars'ta insanların radyasyon problemiyle karşılaşmasının altında yatan sebep de bu. Ne alaka diyeceksiniz Mars'ın bir çekirdeği yok. Aslında var ama erimik, yani erik, erimik, <gülüyor> erimik, <gülüyor> çok enteresan bir kavram. Erimiş bir çekirdeği olmadığı Erimiş. için bir manyetik alanı yok. Manyetik alanı olmadığı için Van Allen kuşağı dediğimiz kuşak. Yani etrafındaki manyetik alan yok. Manyetik alan olmadığı için güneşten gelen böyle zıbım zıbım gelen yüksek enerjili radyasyon, gama parçacıkları, işte beta, isreyi ne diyorsanız, evrenden ne geliyorsa, yüklü olan, yüklü bakın yüklü olan tüm parçacıklar yüklü ve yüksek enerjili tüm parçacıklar manyetik alan tarafından saptırılıyor. Bu manyetik alan çizgilerini helix çizerek takip eder. Leslie yıllarından bilirsiniz. Manyetik alana bir elektron girdiği zaman ne olur Koray? Gelişine bağlı, üçgenine göre değişir. <gülüyor> Formülünü de söyle bize. Ne olur geldiği zaman? Nasıl bir şey olur? Ona ne diyorduk? Lorentz kuvvetleri. Anladım. Ya aslında şey ya formülü basit Q çarpı E cross neydi yani Q çarpı V e cross, cross V cross, cross B V cross aslında. B en Aynen. genel formülü yazarsan Q pardon elektrik alan çarpı VB elektrik alan cross product VB bir de bunu Q ile çarpıyorsun yani Q V cross product Q VB Lorentz kuvveti bu üzerinize etki eden bütün Lorentz kuvveti Q V vektör product cross product çarpım, ne diyorsanız artık Türkçesine, outer product tamam mı? Dış çarpım, <gülüyor> ne diyorsanız deyin. Ama o sorduğun ikisini... şey tamam, e, kaynatmamış Hı? olayım ama şeydir, hep böyle bir e, daire çizer. Helix. Değil mi? Aslında. Helix, yani. Daire ne? Helix. Biraz bir... Şey, e, lise sorularında daire çizer aslında. Daire şey. mi çiziyor? Çember çizer daha doğrusu. Ama e, bir hızı varsa ya da e, tam böyle dik değilse o şey, manyetik alana zaten farklı bir yönde de hız varsa helix çizerdi. Aynen senin söylediğin gibi. İşte bu helix yapısıyla manyetik alan çizgilerini takip eder. Ne olur manyetik alan çizgilerin nerede bitiyor? Yozgat'ta bitiyor. Yozgat'a kadar gider bu çizgiler de Yozgat'ı... Kapattıracak valla. <gülüyor> <olacak. gülüyor> soğuk espiride soğuk espiride birbirimizle yarışıyoruz da bakalım. En soğuk espiriyi kim yapacak arkadaşlar? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bu manyetik alan çizgilerini takip eden yüklü parçacıklar, güneşten gelen yüklü parçacıklar, manyetik alan çizgilerini takip ede, ede atmosferin en az olduğu ve manyetik alan çizgilerinin gittiği yer olan kuzey ve güney kutuplarına gider. Kuzey ve güney kutuplarında ise atmosfer ince olduğu için ve artık çizgileri takip ederek manyetik alanın kaynağına gitmeye çalıştıkları için atmosfere elbet çarpmak zorunda kalırlar ve açığa arora dediğimiz kuzey ışıkları çıkar. Yani kuzey ışıkları öyle? Kız arkadaşınıza alıp romantik bir şeymiş gibi izlemeyin. Arkasında fizik var. Çok da bir şey yok yani. Düz Lorentz kuvveti. Bizi de yaparız laboratuvarda yaparız. Ne var yani? Aynen öyle... Manyetik manyetik diye bir yani, şey var zaten. Yani. Bu Lorentz kuvvetlerinde işte bu arorolar falan çok fazla anlam yükleyen insanlar var işte. Adam şey demiş ya ben onu görmek istiyorum. Onu görmek istiyorum. Hayattaki tek amacım. Norveç'te işte bilmem iyice üst taraftaki ülkelerde bir çadırın içerisinde kuzey ışıklarını izleyebilmek falan fizik var arkasındaki fiziği bilmeden izliyorsan hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü neye baktığını bilmiyorsun. Baktığın şeyin ne olduğunu anlamıyorsun. Baktığın şeyin değişik böyle uhrevi bir anlamı olduğunu sanıyorsun. Aslında arkasında yatan şey tamamıyla bir fizik. Mars'ta bu yok. Mars'ta bu olmadığı için Mars'ın yüzeyine gelen vuruyor giden vuruyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Mars'ın yüzeyinde güneşten gelen yüklü radyasyondan kurtulmanın bir yolu yok. O nedenle Elon Musk olacak arkadaş da bu Mars propagandasını yaparken <gülüyor> işte Mars'a gitsek de yerin altına falan böyle binalar kuracağız. Sen oraya iş makinesi mi götüreceksin? Sen nasıl kazıyorsun orayı? <gülüyor> ya 2000, yani. 2023 mi diyordu? 2030 mi diyordu Mars programına Elon Musk? Yani 2030'lardan 2030'da falan bunlar mümkün değil. Ya yani şu anki teknolojide ben görmüyorum açıkçası. Yani şu anki teknoloji nasıl gelişecek diye biz Mars'ın içerisine yüzeyin altında metre karelerce sığınakların olduğu, yiyecek, içecek, su, dışkılama sistemleri ne gelirse hakkında bütün insanlığın yaşayacağı şeylerin kurulduğu bir koloni kurulmasını çok gerçekçi görmüyorum. Hele insanlığın artık Mars'ta yaşamına devam edeceğini hiç gerçekçi görmüyorum. Mars'ın çekirdeğini mi eriteceksin? Ayan Tarakçı'nın bazı böyle istisna fikirleri vardı bu konuda. Aslında Mars'ın çekirdeğini eritmek için özel bir makine yapmak. Böyle. <gülüyor> 8. nesil Mars çekirdek eritici. 8. <gülüyor> nesil kuantum Termo çekirdek eritici diye bir cihaz tasarlayıp Mars'ın çekirdeğini eriteceğiz veya işte Mars'a böyle büyük elektromıknatıslar kuracağız güney ve kuzey kutbuna. Bunlar böyle birbirine manyetik alan Hatta gönderecek. Romantik olsun diye mi bütün bunlar? Ya yani ışıklar gözüksün diye mi? Tabii tabii. Her şey her şey kuzey ışıkları için. Bir şey söyleyeyim mi? Yani güneş ben sisteminde kuzey ışıklarını izleyebilme ihtimalimizi sevdim. Wow. Wow. Güneş sisteminde bence en romantik yer e, Plüto. Bence. Sebebi Please. de... Plüto hani tamam... Lanet bir gezegen bile değil falan ama... E, Plüton'un bir ayı var. Chiron'du galiba. Türkçesine ya sen diyoruz, gezegen misin da. misin? Ayın var. Sen ne konuşuyorsun. Ya, o <gülüyor> ya kadar bu, yakın ya. ki. Sen Pluto'nun savunmasını. Gökyüzünde böyle bakıyorsun havaya... Gökyüzünün yarısı ayla kaptı. Bence gayet romantik ya. Ben e, imkan olsa oraya gitmek isterdim. Ya benim yaşamak istediğim yer... O kim ya? İşte milyar dolarlar harcayacaksak uzaya gitmemize gerek yok. Unutmayın uzay yarışının arkasında bir bilimsel savaş var. Bir de teknolojik savaş var. Bir de politik savaş var. Yani Mars'a ilk giden ülke olmak önemli bir başarı politik anlamda. Mars'a gidebilecek teknolojiyi yapmak bilimsel anlamda ve teknolojik anlamda çok önemli bir çalışma. Bu nedenle Mars çalışmalarını normal insanlara satmak için süslüyorlar. Tıpkı bizim işte aslında solid state fizik yapıp aslında semicondukter fizik yapıp, kuantum optik yapıp insanlara ya işte biz de kuantum şifre yapıyoruz, ya işte biz de kuantum bilgisayar yapıyoruz gibi ufaktan böyle yaptığımız işi manipüle ettiğimiz gibi bilim insanları, uzayla ilgili çalışan bilim insanları da CERN'dekiler evrenin sırlarını keşfediyoruz. Aslında kirasını ödemeye çalışıyor. Adamın yaptığı şeye baktığınız zaman herkes CERN'deki herkes kirasını ödemeye çalışıyor arkadaşlar. Kimsenin evrenin sırrını çözmekle falan bir alakası yok. Mars'a gitmek isteyen insanların da bir, aslında bilimsel teknolojik bir yarış var. Bu da roket teknolojilerinin gelişmesi ve belki şey yapabilmek işte bilimsel olarak baktığınız zaman ay, dünya ve Mars'a teleskoplar kurup atmosferi olmayan bir gezegenden çünkü dünyadaki teleskopların en büyük problemi atmosfer. Atmosfer her şeyi öldürüyor. Atmosfere giren ışık artık yani gelen bilginin önemli bir kısmını kaybediyorsunuz atmosferden. Mars'ın yüzeyinde, ayın yüzeyinde böyle bir durum söz konusu olmadığı için siz ay yüzeyine böyle gümbür gümbür bir teleskop kurabilirseniz o var ya sürekli dönen bir şey var. Bu dönen bir şeyin üzerinde atmosfersiz bir tane büyük teleskop var ve bu teleskop yörüngede falan durmak zorunda değil. Siz bunun üzerine bir tane nükleer santral koyarsınız yanına bir yere. Nükleer santrale de böyle ayda bir, yılda bir, artık iki yılda bir uranyum götürürsünüz dünyadan tamam mı? Oradaki santral kendi kendine bakar. Sizin de mis gibi ayda bir tane teleskobunuz olur. Bu. Mars'a gidersiniz. Mars'a gittiğiniz zaman da farklı bir dünyadasınız. Atmosfer var ama bu atmosfer sürekli kaçıyor. Çünkü manyetik alan yok. Azalıyor. İnceldikçe, inceldikçe, inceldikçe, incelmiş bir şey var. Atmosfer var. Mars'ta da farklı bilimsel çalışmalar yürütülebilir. Bir de unutmayın arkasındaki savaş. Aya pardon, Mars'a ilk gidebilen insan... Olmak. Yani bunun arkasındaki en büyük savaş bu. Yani Mars'a gittiğimiz zaman bilimde çok bir şey değişmeyecek. Hatta benim şahsi görüşüm hiçbir şey değişmeyecek. Yani bilim olarak, bilim dediğimiz şey fizik. Biz Mars'a gittiğimiz zaman şey var mı Koray? Yani kuantum mekaniğinin bilmediğimiz bazı sorularını çözmüş mü olacağız Mars'a gittiğimiz zaman? Hayır. Fizikte hiçbir şey zaten değişmeyecek. Yani Mars'a gittiğimiz zaman Mars'ta ne bulacağız? Bilmediğimiz bir elementle mi karşılaşacağız? Mars'a gittiğimiz zaman Ya yani inşallah öyle olur. Yani Mars'a gittiğimiz yani öyle zaman bir beklenti yok. Belki şeyi anlayacağız işte yani gezegenlerin evrimi ile ilgili dediğimiz gibi tamamıyla uzay bilimi ile ilgili bir gelişme olacak. Sizin günlük hayatınızı etkileyen çok bir şey olmayacak. Yani Mars'a gittiğimiz zaman evrenin sırrı çözülmeyecek. Mars'a gittiğimiz zaman Güneş sistemindeki bir gezegeni çok yakından tanıma imkanına sahip olacağız. Mars'ta su varmış. Ya Mars su Et varsa, varmış, but varmış. Mars'ta su, varsa, var. <gülüyor> yani, <gülüyor> Mars'ta su varsa yani Mars'ta su varsa bile bu çok büyük bir problem değil. Unutmayın. İnsanlık yakın gelecekte. Yani öyle 100 yılda, belki 150-200 yılda Mars'a koloni kurup, yani dünya yok, dünyamız yok oluyor. Bir gezegen bulup taşınmalıyız. Düşüncesi saçma. Çok saçma. Böyle bir düşünce olamaz. Yani senin elindeki gezegen en kötü haliyle bile bak en kötü haliyle bile Mars'tan iyi tamam <gülüyor> yani bunu kıyaslamaya bile gerek yok şimdi Yozgat'ı düşün bir gezegenin sahip olabileceği en kötü yerdesin tamam yani Yozgat mı Mars mı dersin ki ya tamam yani Yozgat'a Starbucks açılsa Yozgat'ta kalırım açılmıyorsa Mars'a gidilir onu anlarım yani <gülüyor> orada diyecek bir şeyim yok ama ya dünya öyle bir hale gelecek de dünyada yaşayamayacağız bu biraz şey propaganda. Bunu çok yapıyorlar. Çok fazla yapılıyor ve çok fazla insan inanıyor. Ya dünyadan niye umudunuzu kesiyorsunuz siz arkadaşlar? Dünyaya sen 20 milyar dolar harcayacaksan Mars'a harca, dünyaya harca. Mis gibi ülke haline gelir. Yani dünyaya çok şey yapmayın. Dünyayı çok gömüyorlar bence. <gülüyor> dünyayı niye gömüyorsunuz oğlum? İnsan kendi gezegenini gömer mi ya? Siz gidiyorsanız gidin. Ben söyleyeyim ben gelmem. Sen gider misin? Ben giderim ya. Mars Bak ben söyleyeyim yok Plüto'ya giderim. <gülüyor> Plüto'ya yolasınlar ben giderim. Ya bir kere ben de kolostrofobi var. Ben o şeye binemem. Tamam mı? <gülüyor> Beni o uzay gemisinde bindiremezler kolay kolay. Ya yani bindirirseler ben derim bir şey var, değişiklik var. Bunu da anlattık. Spektroskopiden çıktık. Bence bunların hepsi alakalı. Çünkü biz bu Twitch yayınlarında şey yapmaya çalışmıyoruz. O kadar çalışmıyoruz. alakalı gelmedi bana ama alakalı evet. alakalı. Hepsi aslında bak biz spektroskopiden çıktık. Güneşin yüzeyi, ışık var işin içerisinde. Alakası var. ad üstünde ışık. Spektroskopi türlerini anlattık. Grating'i anlattık. Yani burada belki bir Raman spektroskopi çok meşhur ama bu işin teknik kısmına göre. Şimdi teknik kısmına gireceksek artık bu bir fizik seminerine doğru dönüyor. Bizim izleyici kitlemiz Raman spektroskopisinin ne olduğunu bilmek için gelmiyor. Spektroskobi nedir? Ne işimize yarar? Neden kullanırız? Amacımız ne? Ve spektroskobideki aslında olan şey yani spektroskobinin arkasındaki fizik ne? Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Spektroskobinin arkasındaki fiziği anlattık. Elinizde bir ışık var. Mesela şey anlatalım. Fotosentez. Yani klorofil. Enteresan bir şekilde klorofilin absorption spektroskopisine baktığın zaman onun resmi var mı sende bir google'da yazıp baksana. Klorofil şimdi çok enteresan bunu ben belki aranızda bilenler vardır. Klorofilin rengi ne yeşil tamam yani yeşilsi absorbe etmiyor buna eminiz. Peki klorofil hangi enerji seviyelerini absorbe ediyor? Şimdi o arada olarak ben öyle düşünmüyorum. Aslında yeşili absorbe ediyor olması lazım. Ya. Çünkü yeşil absorbe hayır. hayır, hayır. Soğurduğu şeyle yayınında şey çoğunlukla aynı olduğu için. Hayır, kesinlikle yeşil, orada, yeşil de yayıyordur. Hayır, fotosentezde ise enteresan bir durum var. Fotosentezde olan nokta Şimdi fotosentezdeki olay ne? Güneşten gelen ışığı, enerjiyi klorofildeki moleküller. Bunların tam detaylarına girecek olursanız işte şeyler var. Karanlık evresi var, aydınlık evresi var. Elektron transferi gerçekleşiyor. Merkeze bu elektron transferinin detaylarına baktığınız zaman bir enerji absorbe etmeniz lazım ve şeyi beklersiniz açıkçası. Yüksek enerjili fotonların absorbe edilmesinin daha mantıklı olacağını beklersiniz. Ben şahsen klorofil olsam, ben bir bitki olsam, kendi bir Yusuf bitkisi, beni böyle bitki olarak hayal ederim. Ben bir tane bitki olsam bu da karşıdan güneş gelse ben derim ki hacı bana mor ver. Çünkü mor gönderiyorsun. Güneş dese hocam yeşil almayayım hocam. Hocam sarı almayayım hocam. Kırmızı aman aman yani kırmızıyı niye alacağım? Yeşili almamışım. Ben yeşili almıyorken kırmızıyı niye alayım? Şöyle arka plana falan bir televizyon şovu gerginlik müziği atılmasını Hı. istiyorum. Kırmızıyı niye alayım ben? Fotosentezin spektroskopisine baktığınız şey yapayım, zaman doğru kırmızıyla moru ediyor. Bu çok enteresan bir şey. Aynen. Biraz oğlum bir zoom yap ya. Bir şey yap. Aynen aynen. Şunu. Şimdi fark ettim onu. Bakın klorofilin şu absorption coefficient. Bu işte siz bunu absorbe ettiği miktar. Şurada bakın 500 ile 620 650 arasını klorofil ikisi de bu kısmı absorbe etmiyor. Yani bu kısım bu arada gelen fotonlar klorofil tarafından absorb edilmiyor. Mor beklediğimiz gibi mor ışığın olduğu kısım şu mavi ışık 450-500 civarı olan ışık absorbe ediliyor. Klorofil A'da ise biraz daha mora işte tam 400-380-400 civarına geliyor. Ama çok enteresan bir şekilde kırmızı ışık tarafı da yani kırmızı ışık da fotosentezde klorofiller tarafından Absorb ediliyor. Burada şeyi söyleyebilirsiniz. Neden mesela sana sorayım Kore, bunu harbi, harbi merak ediyorum bu arada. Yani bunu araştırdım. Tam yatmadı aklıma. Tabii evrimsel bir süreci. Bu evrimin çok güzel örneklerinden bir tanesi. Hani kusursuz bir sistem değil ya. Evrim bu şekilde geliştiği için bu da bu şekilde olmuş. Yani bunun içerisinde... Yani işte işte evrim bir, yok işte. Yani evrimi işte, hayır, bir, karşı fark bulduk bir, işte bir akıllı tasarımın olmadığının en büyük örneklerinden birisi bence. Belki çok mantıklı bir açıklaması vardır. Ya abicim sen şurada 500-550 kısmını absorbe edip kırmızı renkte olsa ya. Yani kırmızıyı yansıt. Klorofilin rengi neden? Yeşil. Yeşili absorbe etmediği için. Yeşili yansıttığı için. Ama kırmızıyı absorbe ediyor. Peki şey diyebilirsin. Mantıken baktığın zaman daha verimli bir sistem için Yeşili absorbetmesi ve kırmızıyı yansıtması gerekir. Ki güneşten çoğunlukla da aslında yeşil civarında fazla ışık geliyor. Evet. Yani baktığın zaman mavi ve yeşil kısımları çok daha yoğun gelecektir. Ama burada enteresan, bunun cevabını bilen varsa yazsın. Ben de şahsen yani güzel böyle, bir üç açıklama okudum ben bununla ilgili. Tam yatmadı aklıma. Ama bu çok inanılmaz bir şeydi benim için öğrendiğim. İşte bu mesela arkadaşlar bunu spektroskopi olmadan öğrenemezdik. Değil mi ya? Bunu günlük hayatta spektroskopi çıkar günlük hayattan. Bunu nasıl öğreneceksin? Ne yapacaksın? Fotosenteze soracak mısın? Ha? Nasıl öğreneceksin? Yol yok. Bunu spektroskopi ile yapman lazım. Oluyorsun bir tane klorofil molekülünü, gönderiyorsun bu ışıkları. Sonra absorption spektroskopiye bakıyorsun. Anaximandros'tan cevap gelmiş bakalım. 480 dalga boylarında klorofil A kırmızı şıma da yapar hocam. Belki yapısıyla alakalı. E tabi büyük ihtimal burada yapısıyla alakalı bir durum söz konusu. Ya yani burada bir şu, bunun bir açıklaması var. İşte bunun açıklaması bence evrimin en güçlü açıklamalarından birisi de oluyor aynı zamanda. Çünkü evrim bizim kafamızda evrim insanların düşündüğü gibi her zaman iyiye giden, her zaman her şeyin en kusursuzu olan bir şey değil. Şekil A. Öyle bir şey olsaydı, evrim her şeyin en kusursuzuna gitmiş olsaydı, evrimsel süreç her şeyin en iyisini yapacak şekilde olacak olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman yani anladınız siz. Tamam mı? İşte anladınız işte ne demek istediğimi anladınız. Çok da şey yapmayalım şimdi burada. <gülüyor> Ama artık anlıyorsunuz. Hadi hadi kapatalım tamam. Ee... Tamam arkadaşlar sorunuz yoksa biz kapatıyoruz ufaktan. O zaman kendinize iyi bakın. Ben de bir şey söyleyeyim. <gülüyor>